Gelin, limit denince aklımıza ne geliyordu, bir daha üzerinden geçelim. Hemen eksenleri çizeyim. Bu y eksenimiz olsun. Bu y eksenimiz. Bu da x eksenimiz. Yalnızca birinci bölgeyi ele alacağım. Tabii bu şart değil. Neyse, dediğim gibi burası x eksenimiz ve bir fonksiyon çizeyim. Diyelim ki fonksiyonumuz böyle bir şey olsun. Dilediğimiz bir fonksiyon olabilir. Bu uygun gibi. Fonksiyonumuz y eşittir fx. Kavramın anlaşılması açısından fonksiyon bir noktada tanımsız olsun. Tabii böyle bir şey yapmam şart değil. Fonksiyonun tanımlı olduğu bir noktadaki limitini bulabilirim ama bir fonksiyonun tanımlı olmadığı bir noktadaki limitinin fonksiyonla olan ilişkisini anlaşılması açısından bu çok daha ilginç bir seçim olur. Çizimden de görüldüğü üzere bu fonksiyon x eşittir c noktasında tanımlı değil. Limit dendiğinde aklımıza şu gelir x, c'ye yaklaşırken, fx'in yaklaştığı değer limittir. Şimdi bunu düşünelim. x'in c'den biraz küçük bir değeri için, fx'in, yani çizdiğimiz fonksiyonun değeri budur. fx budur. y eşittir, fx'tir. x, c'ye biraz daha yakınsa, fx de tam buradadır. x, biraz daha yakınsa, c'ye eşit olmasa ama çok yakın olsa, fx de burada olur. Gördüğünüz gibi, x c'ye yaklaştıkça, f x de bir değere yaklaşıyor. İşte buradaki bir değere yaklaşıyor. Daha kalın bir çizgi çizeyim. Buraya kadar anlattıklarım x'in c'ye soldan yaklaştığı, yani c'den küçük olduğu değerler içinde. Peki, x c'ye c'den büyük değerler tarafından yaklaşırsa ne olur? x buradaysa, f f(x) buradadır f burada. x c'ye biraz daha yakınsa, f buradadır. x c'den çok ama çok az daha büyükse, f x de tam buradadır. Gördüğünüz gibi f aynı değere yaklaşıyor. İşte biz x c'ye yaklaşırken f x'in yaklaştığı bu değere L, yani limit diyoruz. Limitin tanımını bu şekilde yaparız. Her zaman l dememiz şart değil tabii. Limiti matematiksel olarak şu şekilde ifade ederiz. x c'ye yaklaşırken, fx'in limiti l'ye eşittir. Limitin kavramsal olarak tanımı bu şekildedir. Bu tanımdan yola çıkarak ilerleyebilirsiniz. Bunu anlattıktan sonra limit konusunda artık yol alabilirsiniz. Ama bu gördüğünüz limitin matematikteki asıl tanımı değildir. Ama altyapı oluşturması konusunda size yardımcı olacaktır. Önümüzdeki videolarda limitin matematiksel olarak tam bir tanımını yapacağız. İşte asıl o zaman bazı şeyleri yapmaya başlayabileceksiniz. Örneğin x c'ye yaklaşırkenki limitin gerçekten de l'ye eşit olduğunu kanıtlayacağız.